Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Oçak bugün sizlerle birlikte daha önceden videosunu çektiğim Fatih Bulut kimdir adlı videoda bahsettiğim çok sevdiğim Yalan Oldu isimli şarkısının patlama hikayesini konuşmuştuk şimdi ise çıkan haberlere göre bu şarkının çalıntı olduğu iddia edilmekte bu şarkının çalıntı olduğu haberini ilk duyduğumda hemen detaylı bir araştırma yaptım benim gözümden olayları sizlere anlatacağım Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videoyu da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yağın Oldu isimli şarkısı şu anda 30 milyon izlenme rakamına ulaştı ve dünyada en çok dinlenen müzik listesine girmeyi de başarmıştı. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan bu şarkının söz ve müziği bana ait diyerek İhlas Haber Ajansı'na bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra bütün televizyon kanalları Çok Sevdim yalan Oldu isimli şarkının çalıntı olduğunu konuşmaya başladı. Bir diğer açıklamada ise Fatih Bolut'un okuduğu eseri 1987 yılında askeri cezaevinde yazıp seslendirdiğini söyleyen Hüseyin Akan, Eserin orijinal isminin ise Zalim Geceler olduğunu iddia etti. 2010 yılında yayınlanan Pusula filminde de yapımcılığını üstlendiği, TRT ve Kültür Bakanlığı'nın ortak olarak yaptığı Jonah Ahmet ve Çocukları isimli belgeselde de Zalim Geceler isimli şarkının bulunduğunu açıkladı. Umut ışıklarım birer söndüler, dost bildiklerimde önden döndüler. Her topluma baktım. Onlar öndüler. Ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler. Zalim geceleri askeri cezaevinde yazdığını söyleyen Hüseyin Akan, Fatih Bulut'a ise en kısa sürede dava açacağını söyledi. Şu ana kadar bahsettiğim şeyler haberlerde gördüklerimizden ibaretti. Yani Hüseyin Akan'ın yaptığı açıklamalara karşılık böyle bir video çektim. Bu videonun şu anki dakikadan sonrasını kendi yorumlarımla anlatacağım size. Çünkü ben de ortalama bir 3 yıldır şarkı yazarlığıyla uğraşıyorum ve birçok şarkıya öncesinden telif almışlığım var. Az çok bu konularda bilgi sahibiyim. Şimdi ilk olarak 2018 yılına gittiğimiz zaman Mustafa Balcı tam 18 Kasım 2018 tarihinde bu şarkıyı yayınlıyor. Yani Çok Sevdim Yalın Oldu isimli şarkı ilk 2018 yılında yayınlanıyor Mustafa Balcı tarafından. Burada herhangi bir söz müzik belirtilmiyor. Yani videonun herhangi bir yerinde söz müzik şuna aittir diye bir ibare yok. Öte yandan Hüseyin Akan verdiği röportajda Mustafa ile konuştum. Değerli büyüğümsün dedi bana fakat yine de adım geçmedi diyor. Fatih Bulut 29 Ağustos 2019 yılında bu şarkıyı yayınlıyor. Net de müzik etiketiyle bu şarkı yayınlanıyor ve bundan tam 11 gün sonra yani 9 Eylül tarihinde Hüseyin Akan notere gidip bu şarkının telifini üzerine alıyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Hüseyin Akan verdiği röportajda elinde bir tane belge diyor ki bu şarkı bana ait kardeşim diyor ve ben bunun bütün haklarını noterden üzerime aldım diyor. Şimdi herhangi bir eser yazdığınız zaman notere gidip üzerinize alacağınızda o tarihin damgasını ıslak mühür olarak vururlar. Yani hangi tarihte giderseniz gidin onların mühürleri mühürleri Ayarlanılabilir tarihli mühürlerdir ve hangi tarihte giderseniz gidin o tarihi ayarlayıp ıslak mührü A4 kağıdına basarlar. Şimdi gözümden kaçmayan bir detay şu. Fatih Bulut 29 Ağustos 2019 yılında bu şarkıyı çıkartıyor. 29 Ağustos'a çıkan şarkının telifi 9 Eylül'de Hüseyin Akan tarafından alınıyor. Telif aldığınız zaman şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Örnek verecek olursak şu anda. Halil Sezai'nin İsyan Şarkısı. Teleflidir Halil Sezai'nin üzerine eminim ki. Siz gidip noterden bu şarkıyı ben yazdım direkt telefini alabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Fakat bu şarkı yayınlanır. Dersiniz ki bu şarkı bana ait kardeşim. İşte orada işler değişir. Çünkü şarkı sözü telifi ne olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun her zaman ilk telif alan şahsa aittir. Yani bir şarkı sözünün telifini 5 kişi alabilir ama her zaman İlk önce telifi üzerine alan kişinin e, dedikleri geçerlidir. Hüseyin Hakan 1987 yılında ben bu şarkıyı yazdım diyor. Peki şöyle bir şey de var. 1980 yılında ben bu şarkıyı yazdım. 1987 yılında bu şarkıyı noterden gidip üzerime telifini aldım deseydi eğer sonuna kadar Hüseyin Hakan haklı olurdu. Belki de o şarkıyı cidden kendisi yazmıştır. Ama şöyle bir şey de var. E, bu şarkıyı duyan birisi... Telifi üzerine başkasına da satmış olabilir veya bakmışlar ki bu şarkının telifi yok. Çünkü ben e, o kağıtta gördüğünüzde zaten şu anda da e, ekranda o kağıdı görüyorsunuz ıslak bir şekilde belirgin bir şekilde noterin telifi 9 Eylül tarihinde alındığı açık ve net bir şekilde ortada. E, bu konuya açıklık getirilmesi biraz önce gerekiyor çünkü Fatih Bulut bu şarkıyla birdenbire ünlendi. Eğer bu sözler Hüseyin Akan'a aitse, Hüseyin Akan'a e, talep ettiği miktarda ödeme yapılması şarttır veya herhangi bir özürlenmesi şarttır. Çünkü bu emek hırsızlığına girer. Bu hatırladığım videoda herhangi bir şekilde işte Fatih Bulut suçludur, Mustafa Balcı suçludur, Hüseyin Akan suçludur demiyorum. Sadece e, kendi bildiğim kadarıyla bu olayları anlatma gereği duydum. Çünkü ben de şarkı yazılardayla ilgileniyorum uzun zamandır. Birçok kere notere gidip bizzat kendi üzerime telif aldım. Hatta telif aldığınız zaman telifi verecek kişi size şunu der. Bu şarkıyı senin üzerine telifliyoruz. Fakat eğer bu şarkının telifini senden başka birisi önceden almışsa tüm hak sahibi önceden bu şarkı telifini alan kişiye aittir diye bir açıklama yapar. Buradan yola çıkarak o haberi gördüğüm zaman derhal detaylı bir araştırma yaptım. Ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bir önceki videomda Fatih Bulut Kimdir isminde bir video hazırlamıştım ve bu şarkının bütün detaylarını orada anlatmıştım ilk başta bu çalıntı olayları olmadan önce. Buna ulaşmak için yukarıda çıkan karta tıklamanız yeterlidir. O videoyu da izleyebilirsiniz. Tekrardan yineliyorum. Ortada eğer bir emek hırsızlığı varsa bu Hüseyin Akan'a ödenmelidir veya özür dilenmelidir. Çünkü kimse kimsenin emek tarif ederek yazdığı bir şarkıyı çalma lüksüne sahip değildir. Burada hiç kimseye bir hırsızlık yakıştırması yapmıyorum. Sadece olayları anlatmak istedim. Videonun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şu anda aşağıda geçen sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.